Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Harun ve yanımda Star Gamer var. Bugün sizinle birlikte gizem araştırması yapacağız. Evlerdeki hayaletleri ve cinleri inceleyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Tabancalarımızı çektik ve birazdan ilerliyoruz. Kemo hazır mısın? Peki, o zaman gitmeye hazırız. Evet, çöle geldik. Şimdi burayı inceleyeceğiz biraz. Burada bir sürü döküntü ev var. Burada da bir piramit var bu arada. Piramit en inceleyeceğiz. İlk önce etraftaki civardaki evlere bakacağız. Yakın zamanda burası tamamıyla çöle dönüşmüş. Binalar hep kumun altında kalmış. Ezilmiş, yıkılmış bunlar. Nasılsa hızlı bir şekilde de ağaçlar ve kaktüsler büyümeyi başarmış burada. Burada küçük kum taşı yükseltileri var. Bunlar insan eliyle yapılmış elbette. Yani öyle duruyor. Bir dakika o da ne? Burada... Bu UFO değil mi? Bu o UFO. Abi yine mi ya? Uzaylılarla bir bağlantısı olduğunu biliyordum buranın. İçeride herhangi bir uzaylı yok galiba. Wow. Resmini çekebiliyor muyuz? Evet gördüğünüz gibi baya büyük bir alan. UFO'muz orada duruyor hareket etmiş nasılsa. Gidip o zaman piramidin içine bir bakalım. Bir araba var burada. Her neyse. Burada bir temel var. Buraya bir bina yapılacak. Yanılmıyorsam. Peki. Çöle kim bina yapmak ister ki? Devletimiz buna izin veriyor mu? Her neyse. Hadi buraya girelim. Ağır silahları çekme vakti geldi arkadaşlar. Yanınızda varsa çekin. Burada uzaylılarla gerçekten büyük bağlantıları olan bir mekan burası. Uf, buradan gitmemiz gerekiyor, incelemek için geldik sonuçta. Haydi bakalım. Düşmemeye çok dikkat edin ha. Yok olursunuz. La çok sıcak. Sıcaklığı buradan bile geliyor. Evet, bunlar da bu bir tuzakları olmalı. Oh! Evet piramideye girdik ve ciddi anlamda yaralandık bu nedenle iki hafta sonra hastaneden çıkabildik anca Şu an görevimize geri döndük devletimiz bizi tekrardan görevimize koydu Bir daha piramide gitmeyeceğim oradan gerçekten nefret ediyorum bulutuzaklarıyla dolu Çok korkuyorum her neyse Evet olay yerine doğru geldik helikopterimizi aşağı indiriyoruz araştırma için Kemu ile birlikte eve gireceğiz şimdi her ihtimale karşı küçük tabancalarımızı çekiyoruz. Kemo benimle birlikte gel. İlk önce kapıyı kırarak içeri gireceğiz. Tamam. Çok dikkatli ol. Aha cama çıkmış bu arada. Evi inceleyeceğiz şimdi. Gece vakti burada cinler çıkacağı söyleniyor ama biz sabah girdik buraya. Umarım bir şeyler olmaz. Ayrıca bu kasaba da bu arada bu cin muhabbeti sadece bu evde değil. Tüm evleri incelememiz gerekecek. Bir şey görürsem balır. Burada siyah bir parça var. Buraya gel. Bu parça da ne? Bu da ne ya? Bunu bir anomali olarak sayacağım. Bunu bildireceğim üstlerime. Peki bu evden bu kadar. Gidip diğer evlere ince. Evet arkadaşlar aramızda yeni biri katıldı. Gece oldu biraz bekledik. Burada yemek falan yedik. Kendisi çaylak oluyor. Takım evlisinden göreceğiniz gibi. Her neyse gidelim. Oyunu mut. Dikkatli olmamız gerekiyor. Burada cinler olduğu söyleniyor. Sakın unutmayın bunu. Şimdi bu eve girelim. Evet bu kasabadaki araştırmamız sona eriyor. Bu eve girdik ve burada hiçbir şey olmadığını gördük. Boşverip gidiyoruz. Yalnız siyah bir anomali var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu SCP Vakfı'ndaki arkadaşları çağırıp bir kontrol etmelerini söyleyelim. Evet bu panayırda da birkaç hayaletin dolaştığı söyleniyor gece vakitlerinde. Şimdi burayı inceleyeceğiz biraz. Buradan ilk önce aşağı inmemiz gerekiyor. Bir i̇nceleyelim aşağıya. Herhangi bir anomali görürseniz söyleyin. Helikoptera atlıyoruz hadi. Tamamdır. Güzel. Silahlarınızı çekmeyi unutmayın bu arada. Ateş etme ne yapıyorsun? Etrafı köşe bıçak aramamız gerekiyor. Bir önceki kasabada herhangi bir ciner aslayamadık fakat burada hayaletlerin olabileceğine dair büyük söylentiler var ve bence gerçek. Aa sesler geliyor. Ne oluyor? Her neyse. Gelin burayı inceleyelim. Evet inceleme, incelemelerimizde helikopterle devam etmeyi planlıyoruz. Aşağıda çatışan polisler ve suçlular var. Bu yüzden buradan ayrılıyoruz. Burada bir hayalet varsa bile zaten korkup kaçmıştır. İnceleme yapamayacağız. Evet buradan tuhaf seslerin geldiğine dair bir bilgi aldık. Burayı da bir inceleyeceğiz. Haritanın en köşesindeyiz şu anda. Denizin ortasında. Bir benzin istasyonu. Petrol istasyonu. Gidip araştıracağız silahları sakın bırakmayın ne çıkacak belli olmaz burada. Dikkatli olun. Keşke ışığımız da olsa. <Gülüyor> <Gülüyor> o ses ne? Duydunuz mu sizde? Abi birlikte kalalım. Benimle gelin. Ne olacağı belli olmaz. Ne olacağı belli olmaz. Oyun Umut neredesin? Ufo geçiyor. Uzaylılar da var. Oyun neredesin? Oyun Umut. Ha s***. Oyun uzay gemisiyle kaçırdılar. Çabuk helikopter'e bin onları takip edelim. Çabuk. Sen sür. Hadi hadi kaybolmadan çok hızlı gitmeleri lazım aslında ama Süper bir anomali bulduk burada çok güzel ya. Onlara yetişemeyeceğiz. Çok yavaş gidiyor helikopter. Hadi kemo hadi hızlı sür. Gemi düştü galiba. Okyanusa mı çakıldı? Kulenin tepesinde biri mi var? Oynamadık. Burada mısın? Çabuk atla. Neler oldu bilmek istiyorum. İyi misin? Ah, lanet olsun uzaylıları da kanıtlamış olduk bu sayede. Evet. Uçan adaların olduğu bir kasabaya geldik şimdi de. Burası gerçekten sıkıntılı bir kasaba. Ya burada gerçekten doğaüstü şeyler oluyor ve neden bunun bu şekilde olduğunu hakkında hiçbir bilgim de yok. Fizik kurallarına bile aykırı. Evet helikopterimiz en son bıraktığımız yere geldik. Şimdi adaların üstüne çıkmayı planlıyoruz. Durursan artık. Evet ilk önce önümüzdeki adanın üzerine çıkıyoruz. Burada bir bina var. Çok anlamsız gibi duruyor ama. içeride neler var acaba? Evet son araştırmamızı yapmamız için bu adanın üzerine geldik ve içeriden gerçekten çok garip sesler geliyor. Sabah olmasına rağmen. Normalde geceleri bu tarz sesler gelir. Buradan gerçekten korkuyorum ve daha fazla yaklaşmak istemiyorum. İçeri girmeyeceğim. Yalnızca etrafta dolaştıracağım sizi. Ev dediğim... Yapı aslında bir ahır İçeride herhangi bir buğday tanesi veya at izleri yok Ya da hayvan izleri yok Gerçekten tertemiz bir bina Gariptir ki Testere sesinden sonra içeride herhangi bir kan vesaire de yok Ya da toprakla üzeri kaplanmış gibi duruyor Ama buraya girmeyeceğim Gerçekten çok korkutucu Gerçekten çok korkutucu Burada herhangi bir bina veya insan yapıtı yok. Tamamıyla doğal bir harika. Ağaçlar ve çimler gerçekten çok güzel ve yuvarlanmak çok eğlenceli. Gerçekten çok sakin ve sessiz bir yer. Burayı çok sevdik. Evet umarım Gizem Araştırma videosunu beğenmişsinizdir. Daha fazlasını istiyorsanız tabii ki de beğenmeyi unutmayın. Yan tarafta ikinci bölümü falan bulabilirsiniz belki yüklediysek eğer. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.